Saha Expo'daki en büyük alan Türk Havacılık ve Uzay Sanayi TUSAŞ'ın. TUSAŞ burada iki ana platformunun mokabı yani birebir modelini sergiliyor. Arkamda görmüş olduğunuz Hürjet eğitim uçağı kırmızı beyaz yeni boyamasıyla hemen arkasında da Atak 2 helikopteri var. Şimdi niye bunları söylüyorum? Önümüzde tarih giderek yaklaşıyor. Bu tarih nedir? 18 Mart 2023. TUSAŞ'ın hedefi, 18 Mart Çanakkale Zaferi Bayramı'nın olduğu gün, bu çok önemli günde, milli muharip uçağın fabrikadan üretiminin tamamlanması, tekerlekleri üzerinde motorları çalışarak, taksi yaparak çıkışının gerçekleşmesi. Bu, Tabii ki uçmayacağı için daha basit gibi gözükebilir. Ama ikinci ve üçüncü önemli olaylar da Hürjet'in ilk uçuşunun yapılması ve 2'nin ilk uçuşunun yapılması. Aslında havacılık olarak baktığımız zaman bir tarih söylemek gerçekten zor bir iş. Her şey hazır olabilir ama o gün hava kapalı olabilir. Bu konuyla ilgili soruları tusaş'ın Genel Müdürü Profesör Doktor Temel Kot ile soracağız ve arkasından da neler yapılıyor? Bu projelerdeki son durum nedir? Temel Beyin röportajında birlikte izleyeceğiz. çok kısa iki sorum olacak. Hemen hazırsanız başlayalım. Başlayalım. Eee muhtemelen herhalde bu 18 Mart 2023 tarihi için Milli Muharip e, Uçak üretim hattında herhalde odanızı kurdunuz. Bence orada yatıp kalkıyorsunuz. Gerçekten 18 Mart için nasıl durumunuz? Bir son bilgileri alalım sizden. Tabii şimdi bizim program aynen devam ediyor. Ee, şu anda imalatı gerçekleşiyor. Şey imalat olunca fiziksel olarak dokunma şansımız var. Buna, nasip oluyor. Aslında buzdağının altındakiler bitti. Yani tasarımlar resimler, Resimleri rizledim ediyoruz, serbest bırakılması. Allah'ın izniyle yakında zaten inşaklılmalar üzerine bağlanıyor. Seks'in şeklini yapılıyor. Şimdi bir şeyin altını çizmek lazım. Eğer biz soğuk savaş döneminde bunları yapıyor olsaydık, 1960'dan bahsediyorum, işimiz çok zor olurdu. Çünkü o zaman o kadar bilgiler geçirgen olmuyorlar, internet yok. Ondan sonra birçok şeyi mühendisler filan filan yerden bakabiliyorlar. Şimdi bakınca tabi esinleniyor. Esinlenince makinenin başına oturunca tak gömeti çıkabiliyor. Bir de tabi şu anda TUSAŞ'ta altyapıları hemen hemen tamamladık. Bilgisayar 50.000 bin çekirdekli bilgisayarımız var. Bu baya çok çekirdek. Neden bu çekirdek önemli oluyor? Çünkü büyük analiz yaptığınız zaman yani bütün uçağı simüle ettiğiniz zaman makinenin büyük olması lazım. Ki makul bir süre size sonuç versin. Yoksa bir yıl beklerseniz o zaman da olmaz. Rüzgar tünelimiz bitmek üzere. Mekanik testle ilgili testlerimiz, yıldırım testleri. Yani aslında TUSAŞ'ta biz, siz de bir milli muharebe hücreti göreceksiniz ama o, arkasında çok şey oldu. Yeni tesisler geldi, imalat yetenekleri geldi, test yetenekleri geldi ve en önemlisi de insan geldi. 1200 mühendis, şu anda 6000'leri tıklamaya başladık. Ee, i̇yi bir sayı ya. 1200'den 6000 iyi bir sayı ve bunların her biri yetişiyorlar. Şimdi tabi Hendesi almak çok zor değil yani beğenirseniz imtihan yaparsın alırsınız ama o bir yıl iki üç yıl geçtikten sonra olgunlaşıyor. Yani bence en büyük servetimiz insanlar. E, tabii 18 Mart'ta belki Milli Muharep oradaki törenin e, daha kolay bir parçası ama hürriyet uçacak, Atakiki. o durumda neyiz? Bir de insanlar soruyor. Acaba hava kapalı olur? Mesela ilk uçuş olabilir mi? Havacılık bu sonuçta. Yok, uçuş emniyeti peki. birinci madde tabii ki. Siz tabii, çok, çok daha iyi biliyorsunuz. Tabii. 18 Mart bizim için bir hedef tarihi tabii ki. iki gün önce iki gün sonra olur. Ama tabii biz bu uçakları öncesinde hazırlayacağız. Yani on, onu bilin. E, yani 18 Mart Çanakkale Zaferi. Bizim için önemli olanı biz zaferimizi hediye etmek istiyoruz uçaklara. Önemli olan da o. Bir taraftan da çok merak ediyorlar, hemen sizi yakalamışken soralım. Pürkuş var ilk TUSAŞ'ın evet. yaptığı uçak. Galiba siz Türk Silahlı Kuvvetleri önce Afrika'da müşteriler sıralara girmeye başladılar. Önce Tesimat teslimat yani. teslimat yapıyorsunuz. Evet. Türk Silahlı Türk Hava Kuvvetleri'ne ne zaman envantere gider? Çünkü o da bizim için bir prestij o, o için. Işte. Onu, onu hazırlığımız da var. Ee, yani onu üretimde on, devam ediyor. Aslında şu anda yalnız TUSAŞ özelinde değil, yani bütün Türkiye özelinde, savunma sanayinde bir devrim var. Benim diğer şapkamda da İhracatçılar Birliği Başkanıyım. Demiş, bu yıl 4 milyar doları geçeceğiz Allah'ın izniyle. İyi bir rakam. Bir önceki yıla göre %30 gibi. Bu yönetik kurulumuz vardı şey, SSI'nin. %30 gibi bir artış var bir önceki yıla göre. Tabii bir önceki yılda da bir önceki yıla göre %30 var. Demek ki şöyle eksponansiye giden bir durum var artık da. Bence şu anda gözü e, e, ihracata çevirmemiz lazım. Ülkemiz misal olması hiç yapacağız. Burkuş'tan başladığınız için yani dünyanın Türkiye'ye ihtiyacı var. Neden? Ürünlerimiz yeni, sahada test edilmiş. Allah silahlı mi? kuvvetlerimizden razı olsun. Güzel kullanmış bunları. Biz onlar için varız aslında. Ve bütün dünyada bunu görüyor. Yani Türk Silahlı Kuvvetlerin başarısını görüyor. Bu başarıda askerimizin emeği sonsuz, şehitlerimizi Allah rahmet etsin. Ama bu ekipmanlar, şey Amin, Gazze'mizi Allah yardım etsin, sağlık versin. Ama bu ürünler de yani işe yarıyorlar. Bu bunu biliyorlar. Dolayısıyla aslında şu anda bence savunma sanayinde ihracat dönemi. İhracatını daha çok bize ihracat soracaksınız. Hürkuş o zaman ihracat olarak ben buradan şunu çıkardım Afrika'ya doğru başlıyor arkasından teslim ediyoruz şu anda. Evet, ne zaman bir tarih var mı acaba? Ee, bu yıl içinde beş tane teslim ediyor. Beş tane gerisi de gelsin diyoruz. Geliyor. İhracat başarıları zaten evet. insansava araçları parça evet. üretimi orada zaten tussacı evet. yüksekten uçuruyorsun. Şimdi az önce dedim ya kuvvetlerimizi kullanması bu cihazlar. Bir de tabi biz yeni yaptığımız için böyle bir lojistik destekle de çok yakışıklı davranıyoruz. Yani, yani sonuçta biz Türkiye'ye Türkiye, Türkiye destek olmak istediği zaman olur. Onu yapıyoruz. Onunla değer veriyorlar. Şu fuarda bize zaman ayırırsınız. Çok teşekkürler. Evet. İyi fuarlar diliyorum. Kolay gelsin efendim. İyi yayınlar. İyi yayınlar.